Merhabalar efendim, merhabalar ben Bay Higgs ve e, yine gelişmiş bilimsel tesislerde verdiğimiz başka bir bilimsel mücadeleyi daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ho hoş geldiniz. Çok fazla hoş geldiniz dedim sanırım. Ama olsun. Ee, ne olursunuz olun ee, bilimsel olduğunuz sürece hoş, hoş gel gelirsiniz buralara. Okey. Hadi çıkalım bakalım dışarı. Ah. Aa, ben buraları hatırlıyorum ama buralarda dünya düzcüler vardı evet dünya düzcüler kendini gösteriyor. Okey um, evet orada bir dünya düzcü var gördüğünüz gibi ben seninle hiç uğraşmayacağım. Ah! Ah! İntruder, you are... <gülüyor> başımdan gider misiniz beyefendi sizinle uğraşmak istemiyorum ah bir tane de orada var. Wow wow ee! Heh. Hey. He he beni şimdi... Beyefendi. Beyefendi. Siz bu kadar hızlı bir şekilde mi öldünüz acaba? Şöyle bir... Sıkıntı değil, hiç sıkıntısı değil. Bilimsel süreçte, bilimsel ilerleyişte düşen kalkar. Ama aynı zamanda bir şeyler öğrenmek de çok önemlidir yani. Merhabalar beyefendi. Neredesiniz acaba siz? Pek değersiz dünya düzcü. You you Robo Scorpion. Scorpion. Robot Scorpion, Robot Scorpion sen göreceksin biraz sonra. Sen Bay Higgs'in... bak bunları aldım. Sen pek bir şey değilmişsin ama bana başka yerden sıkan başka birileri var. Kimsin sen nereden sıkıyorsun? Hey hey hey hey hey. Hey öldüm. Tamam. Değerli rasyonel ahbaplarım hiçbir sıkıntı yok. Değerli rasyonel izleyiciler hiçbir sıkıntı yok. Çünkü artık bu elimdeki gelişmiş cihazla ben bu dünya düzcülere vurabileceğimi biliyorum. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Sen daha ölmedin mi ya? Okey. Yapacağız. Yapacağız. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Ama kaç defa öldüğümü biriniz takip etsek güzel olur. Görmek isterim. Bölümün sonunda e, bu ölümlerin e, sayısal bir ölçümünü de görmek isterim. Sen gel bakayım buraya. Gel bakayım. Evet evet evet. Evet evet. Ben gizli git git git giremiyorum şu an. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel bakayım sen şimdi şöyle, şöyle senin olmayan beyninden bir vuruyorum, oh, oh, oh, Baseball Beyzbol topu, bunlara hiç gerek yok. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım, kelime referans noktası kuracağım uzay zamanda ve bir sonraki dünya düzcüyü bekleyeceğiz. Gel bakalım dünya düzlüğü sen Bay Higgs'in bilimsel birikimine kafa tutamazsın bir kere, gel. Sana bilimi göstereyim gel sana dünyanın nasıl yuvarlak olduğunu göstereyim seni yuvarlayarak göstereceğim onu seni de belirli geometrik şekillere sokarak göstereceğim sen iyi, iyi yerden geldin ee, şimdi dürüst olmakta fayda var ama bak bak ne oluyor Bak dünya nasıl hayır hayır atıyor ha adamın e, bilmem ne kemiğinden artık Lan Tamam, bunlardan çok var. Bunlardan çok var ama ben kirli su hiç sıkıntı değil. Bütün kirli suları içtim ve sonuç olarak sağlık puanım çok çok değilmiş sağlık puanım. Başka neleri içebilirim? Nuka Cola'yı Nuka Cola e, şu an bana bir şey yapmayacak gibi. Simpkin var, Austin Park'ın var. Oho, bitti ki bu. Sen nereden vuruyorsun? Tamam bu burada burası güzel bir süper benim için. Gelen dünya düzcüler burada of çok fazlalar. Çok fazlalar. Tamam seni hemen halledeceğim şimdi. Seni bıyıklı, kel, beyinsiz dünya düzcü. Nasıl ben ona vuramadım? Ha vurmuşum. Proton voltasını alırım. Lovotomite gözlüğüne Aa, satarım ben bunu. Hasta önlüğünü de alırım. Fotoğraf makinesi almama gerek yok. Gelin bakalım sizi. Yakaladım seni. Kafasına bez geçirmiş bir de. Olmayan beynini saklamak için. Aha. Bilim. Öff. Bir şöyle yapmam gerekecek sinerim. Ee, bir tane bundan. Wow wow. Bana... Başka bir şey iskem. Başka birileri daha var. Düşmanlar her yerde. Düşmanlar her yerde ama. Ama hiç merak etmeyin. Bay Higgs burada. Rasyonel düşünce sizin yanınızda. Hiçbir şekilde korkmayınız efendim. Hiçbir şekilde panik yapmayınız. Evet. Evet. Bu ne kadar müthiş bir şeymiş ya. Tamam. O zaman bir de ben proton baltasını koyayım. Proton baltası müthiş bir şeymiş. He he. He he çok iyi. Bana saldıran başka neler var? Bay Higgs artık... Okey. Bay Higgs artık daha güçlü. Bay Higgs hazırlanıp geldi. Bay Higgs yanıldı, Bay Higgs yanıldı, Bay Higgs yanıldı. Sağlığım çok az, Bay Higgs yanıldı. Peki şöyle yapsak. Manyetik el bombası, normal el bombam yok mu? Robot ve güç zırhlarını ekstra hasar, Abi, bu benim mi yarar. Ben bunu bile tamir ed ederim. Oh iyi fiyata gider bu da. Anlaşıldı okey oradaki. Dostluğumuzu bir elden geçirmemiz gerekiyor. Sen neden bana saldırıyorsun? Tamam sen, yak sen yakına gel bakayım. Sen bir yakına gel. Sen bir yakına gel. Sen bir yakına gel. Hayır hayır hayır. hayır. Sen bir yakına geliyorsun. Sen bir yakına geliyorsun. Ben burada bir referans noktası alıyorum uzay zamanda. Ve sen. Uh, Dona Noble has been saved to the library. Diyeceğim. Tamam. Ye 10 lira travma kıyafeti. İskeletlerin... Kıyafet, koruyucu kıyafet o kadar koruyucu ki sizi ölümden bile koruyor. ölü halinizle bile hareket edebiliyorsunuz. Ne kadar bunun farkındasınızdır onu bilemem ama. İlk önce... Seni vurayım ben. Hayır öl! Öl! Zaten ölüsün! ha Lazer tüfek aldım. Lazer tüfek aldım. Bu, bu gerçek mi acaba? Az önce ben lazer tüfek mi aldım? Sen 36 vuruyorsun. Sen 36 vuruyorsun ama sen şeyisin. Harika. Sen dörde gidiyorsun. Az önce lazer tüfek aldım. Bu e, konuda çok bu konu için e, konu hakkında çok mutluyum ve e, işte görüyorsunuz. Değerli beyefendiler, bilimin değerli savunucuları. Okay. Tamam. Hey, hey, hey. Herkes sakin olsun. Nereden vuruyor bunlar? Görmediğim gel. Tamam. Tamam, hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. yani taze patates. Temiz sular falan çakarım ve burayı okay, kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Kaçıyorum. Ha buralarda ben bol bol uzuv kaybettiğimi hatırlamıştım. Evet, bu kötü oldu. Ya kardeşim Bunu mu istiyordun yani? Bunu mu yapacaktım? Ya bir şey diyeceğim. Benim burada bir şey fark etmiyor. Ben aşağıya Madem ben bu insanlara dünya düzcüleri kapatabiliyorum. insan değil çünkü bunlar. Ben doğruca devam edeyim yoluma. Neden uğraşayım ki ben? O ne? Sakatlandım da. O Güzel. E, bir ay almamıza gerek yok. Vücuduma alkollü maddeler almamam gerek yok şu an için. Bu arada, eee Sunset Sarsaparilalarınızdan değil, e, lütfen Sunset Sarsaparilalarınızdan yorum e, şey yudum almayın. E, sunset'lerinizden ee, bile varsa ki o da kötü bir çok kötü bir şey. Nuka kolalarınızdan lütfen birer yudum alın. Hmm. Mis gibi Nuka kolalar. Wow, bu ne? Okay. Kötü şeyler. Evet, robotlar ee... Ne? Peki. Do not attempt to flee. Tom. Justice will be administered swiftly and fairly. This is a vault. Tom, okay, bu, bu defa arkamdan gelmiyor ee, bilinmeyen bir değişken, o yüzden şu an. Bir tık daha iyi hissediyorum. Ama hala tabii önümdeki mekanik e, eğlenler, mekanik hareketler işlevlerini sürdürmeye devam ediyor. Onları nasıl halledeceğiz? Ok. Halledebiliriz diye düşünüyorum ben. Çok iyi, çok iyi. Ama şurada bir şey daha var. Onu da bir şekilde halletmemiz gerekecek. Evet, saldırıya hemen uğramaya başladık. Firing weapons. Hayır, firing weapons yok. Firing weapons yok. Lütfen. Ne? Ah robotu, robotun devrelerini, ha devre dışı bıraktım, he, he. Çok güzel, çok güzel. Ee, harika. Peki ben ne yapmalıyım bu noktada? Ben bu noktada ne yapmalıyım? Tabii ki yapabileceğim şeyler var. İlk önce bunu buraya getireceğim ki şey olmasın. Şunu bir şöyle getirelim harika sonra bilimi yükseltelim çünkü böyle gerekiyor şu an. Şöyle bana göre bir şey yok mu burada ya acaba? kazandığınız tecrübe puanı artsın. Tecrübem e, ben deneyim kazanmayı severim. Ben çabuk öğrenirim. O yüzden bunlar hep iyi şeyler. Evet. Şundan içmeyin. Şundan için. Ben de bir iki tane e, Nuka, Cola, Nuka Cola Bir şey deneyebilirim bir sonraki sonraki defaya. Şöyle bir sudan içeyim ben. İç. İçeyim. Oh. Kana kana içeyim. Harika olur. Bu sefer e, tabi e, bir tık daha iyi gitti bütün bu e, süreç, bütün bu mesafe. Çünkü e, Bay Higgs hazırlıklı geldi. Deneyimlerden öğrenerek geldim. Biliyorsunuz geçen bölüm e, buralara gelmemiştik. SYNC projesi lamba düğmesi. Onu al alalım bir. Onu bir alalım ve başlayalım bir şeyler yapmaya. Manyetik el bombası. Harika. E, evet. Alternatif olarak geçerim alın el bombası da atabilirdim çünkü bende zaten 2 3 tane vardı. Onu ya yapmadım. Güzel buralara güzelce yam aldım. Bir vahşi iç topraklar, çorak topraklar serserisi gibi yam aldım ve Cenkoz gibi yam aldım buraları. Bir çorak toprak serserisi gibi yam aldım ve eee bayağı bir şey elde ettim. Bakalım buradan nasıl bir cephane çıkarabileceğiz? Nasıl bir enerji kaynağı çıkarabileceğiz kendimize? Evet, kendimize e, bilimsel uğraşımıza bol bol, bu kutlu uğraşımıza bol bol e, yetecek cephane yaptığımı düşünüyorum ki daha da fazla geldi biraz sonra hemen şimdi. Wow. Çok iyi, çok iyi. E, küçük bir sorun. Benim bilim adamı cübbem. Biraz şey oldu. Bilim önlüğüm biraz hasar gördü. Onu bir halletmem lazım. Hallederim. O hiç sıkıntı değil. Sanırım şu an iyiyiz. Evet. Şu an oldukça iyi bir durumda olmam gerekiyor. Sende ne var? Sende de güzel şeyler var. Buraya çıkmayacağım. Benim amacım yukarıda. Hadi bakayım. Evet, deney patladı. Deneyde bir sıkıntı yaşadık ve deneyimiz patladı. O yüzden... Deneye en son referans noktamızdan baştan devam etmemiz lazım. Bu deney müthiş gidiyor. Tamam iyi durumdayız. Evet, referans noktamız çok iyiymiş. En son şey yaptığımız yerden devam ediyoruz. Deneyimize kaldığımız yerden devam ediyoruz cidden. Tehlike mi? Bir tehlike ee, içindeyiz. Acaba nasıl bir tehlike içindeyiz? Nerede bir tehlike olduğunu göremiyorum ben. Alalım bakalım bu e, teknik cihazı. Bu teknik elevatı. <gülüyor> de robot asiler varsa bende de bilimin gücü var. Değerli Doktor Mobius. Doktoranıza saygı duyuyorum. Ama o ne? Lobotomite. Neyse ilk ilk kez bir Lobotomite'ı... beni görmeden ben onu fark edecek mi? Evet. Selam. A! Lobotomitler ve Robot akrepler birbirlerine giriyorlar. Müthiş. Müthiş. İşte rasyonel düşünce. işte bilim. Nasıl yaptığımı bilmiyorum ama böyle oldu. Ee... İçerideki robot akrepleri bulaşmanın dışarı çıkmanın bir yolunu bulmuş olabilirim ama bu şekilde. Bunlar hep deney işte görüyorsunuz. Değerli de bilimsel ahbaplarım. Bunların hepsi deney. Benim şu tarafa gitmem gerekiyorsa. Yok oraya da olmuyormuş. Deneyimiz o noktada da başarılı oldu. Belki oraya e, atlarsam belirli aerodinamik yapıları kullanarak e, hayatta kalabileceğimi düşünüyorum ama yok olmuyormuş. Benim... Anatomik yapım. Bunu destekleyecek kadar güçlü değilmiş. Artık yapacak bir şey, yok, şey içinden geçeceğiz. Robot akreplerin içinden geçeceğiz. Sıkıntı değil. Çekil! Çekil! Aa, Çok güçlüymüş bunlar. Peki. Benim hatam, benim hatam. Bu deneyimiz de başarısız oldu. Kaç kere bu deneyleri böyle elimizde yüzümüze bulaşacak bilmiyorum ama. Harika dur bekle harika hayır hayır. Evet evet bilimin gücü elektromanyetik bir alanların gücü. Bunu beklemiyordum bunu beklemiyordum. Bu benim hatam biraz biraz ama çok değil. Peki, o zaman ben iyice sakatlandım sanırım. Şöyle bir e, sağlık durumlarını kontrol etmek istiyorum. Benim üç vazlomu birden sakat. Benim bu yapacak bir şeyim var tabii ki var. Harikasın, harikasın. Ben şöyle bir tane çakarsam, evet, evet. Düşündüğüm gibi oldu. Nocacola çaktığım anda bakın aksiyon puanları dediğimiz değerler baştan kendi yerine geldi. Senin robot akreplerin bu kapıyı bile açamıyor bir kere. Hiçbir şey yapamaz. Ben şöyle su mu içsem acaba biraz? Oh, oh! Su içtim kendime geldim gerçekten. Robot akrepler doktor Mobius'un sesini kullanıyor. Senden kaçacağım Mobius. Bütün düşmanlarımdan kaçacağım. Hahahaha <gülüyor> Hahahaha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doktor Mobius Sizin robot akrepleriniz Bay Higgs'in keskin zekasına, zekasıyla Zekasıyla boy ölçemez bir kere Artık güvenli sınırlar içerisindeyim artık Kendi güven alanım içerisindeyim Değerli ahbaplarım Değerli bilimsel ahbaplarım Rasyonel düşüncenin müthiş destekçileri İşte bu işte bu. Bir deneyimiz daha başarıyla, başarıyla sonuçlandı. Yalnız yine Hicks köyüne gidemedik. Yine Hicks köyüne gidemedik çünkü bizi zorlayan şartlar vardı. Yani öncelikle... Ee, Buradan ne kadar fazla şeyler varmış. Bunları ben bir şey yapayım. Harika. Şunları... Harika. Böyle bir tamir ettim. Ben bir elden geçirdim. Çünkü benim ellerim de becerilidir biliyorsunuz. Higgs köyüne gidemedik çünkü e, üzerimdeki e, bilim adamı cübbesinde yırtıklar, gedikler oluşmaya başlamıştı. Onu bir düzeltmem lazım. E, onu düzelttikten sonra e, Higgs köyüne gideceğiz. Benim adımın verildiği köye gideceğiz ve göreceğiz bakalım gerçekten de. Higgs köyü bu tarafta mı ya? Yani? Yanlış yer bakıyor ol olabilirim ben şu an. Bu, bu taraf değil. Ha şurası evet. Şuradaki büyük alan herhalde Higgs köyü de. Evet sonraki defada e, oraya gideceğiz bilimin değerli takipçileri unutmayın yaşamdaki en gerçek otorite bilimdir ve gerçek bilim Bay Hicks ile birlikte gelir sizinle e, bilimsel meselelerin sonraki bölümünde görüşeceğiz kendinize iyi bakın.